Ya beni otomatik terörist'e mi attı Ya beni otomatik terörist yaptı ya Ya beni otomatik terörist yaptı ya <gülüyor> Ya böyle bir şey olamaz ya <gülüyor> Ya böyle bir şey olamaz ya ben